Oğlak burcu kadını ciddi ve mesafeli tarzıyla dikkat çeker. Birlikte olacağı insanın aynı ağır başladığı göstermesini ister. İnsanlarla seviyesiz muhabbetlere giren, tatsız şakalar yapan, kadınlarla fazla samimiyet kuran erkekleri sıkıcı bulur. Kendine has ahlaki değerleri vardır. Kimilerine göre muhafazakar veya sıkıcı olsa da tarzı mesafelidir. Gelip geçici ya da tek gecelik ilişkiler onlara uygun değildir. Hayatı her anlamda ciddiye aldığı gibi aşkı da ciddiye alır. İlişkilerinde ya hep ya hiç durumu söz konusudur. Koluna taktığı erkek onu her anlamda taşıyabilmelidir. Gururu onun kişiliğinin bir parçasıdır ve incitilmesinden hoşlanmaz. Başka insanların yanında illa onu pohpohlamanız şart değildir. Pot kırarak veya kasıtlı olarak onu başkalarının yanında küçük düşürmeyin, bu yeter. Aksi tadede şimşekleri üzerine, üzerinize çekersiniz. Oğlak kadın ikincidir. Atılan kazı unutmaz. Hatta çok öfkelendirdiyseniz ilişkisini bitirmeye bile kalkar. İmaj onun için önemlidir. Fırsatını bulursa intikam almaktan geri durmaz. Sözlerini iyice tartıp biçtikten sonra ifade eden oğlak her konuda temkinlidir. Amaçlarını odaklı ve en hırslı burçları arasındadır. Kendini hedef belirleyerek ilerlemek ister. Bu dışarıdan olumsuz bir özellik gibi görülse de çok faydasını görmüştür. Böylelikle çalışıp çabalamış okul hayatında başarılı olmuştur. İyi bir üniversite eğitimi için gece gündüz test çözüp iyi bir üniversiteyi kazanmıştır. Kariyerinde terfi edebilmek için sertifikalar almış, kurslara gitmiştir. Tüm bu kazanımlara bedavadan konmayan oğlak kadını emeğiyle buralara gelmiştir. Siz de kalkıp çok hırslı olduğunuzu söylerseniz onu kızdırırsınız. Unutmayın ki onu hayatta güçlü ve mutlu kılan en önemli özelliği, büyük özelliği hırsıdır. Her ne kadar hayatın içinde aktif olsalar da oğlak kadınlarının karamsar bir tarafı vardır. Özellikle gelecek konusunda kaygılı olup her zaman kendini garantiye almak ister. Negatif gelişmeler karşısında moralini bozuk bulamama girebilir. Bu durumda onu edecek bir sevgiliden daha etkili bir ilaç yoktur. O da zaten karamsar insanları kendine çekip canını daha fazla sıkmak istemez. Oğlak adına negatif düşüncelerle yaklaşmayın. Gergin kişiliğini daha fazla gererseniz bir süre sonra onu bulanttığınızı düşünerek sizi terk etmek isteyebilir. Aksine her şeyin mükemmel olacağına dair iç açıcı sözlerle onu rahatlatmalısınız. Ani değişimleri ve sürprizlere kapalı olan bu kadınlar yapacaklarını önceden planlar. Ne kadar planlı programla hareket ederse işlerin o dağını iyi yürüyeceğini düşünür. Anı yaşamak adına ani kararlar almazlar. Ağır başlı ve sabit bir burç olarak çılgın insanlarla anlaşamazlar. Bu tarz kişilerin fevri tavırlarından huzursuz olurlar. Sürprizler de buna dahildir. Oğlak kadını şaşırtacağım ve sevindireceğim düşüncesiyle tatsız sürprizler yapmayın. Neye aşırı tepki vereceğini bilemezsiniz. Eğer ortak bir etkinlik veya jest yapmak istiyorsanız mümkünse önceden fikrini alın. O da uygun görürse uygularsınız. Yaşamınıza gereksiz masraplardan kaçınan oğlak burcu tutumlu yönüyle dikkat çeker. Paranın kolay kazanılmadığını düşünerek unharca savurmayı tercih etmez. Hayatına giren kişilerin onu böyle kabul etmesini ister. Müşterek bir hayatı paylaşacaksanız harcamalarınıza dikkat edin. Onu maddi anlamda sömürürseniz buna kızar bozulurlar. Oğlak kadını sevdiği adam için cimrilik edecek değildir ancak kazancının suistimal edilmesinden de hoşlanmaz. Bunu fark ederse sizden soğur. Onun için lüks harcamalar yapmak zorunda değilsiniz. Dengeli ve mütevazı bir yaşam tarzını yönelik harcamalar yeterlidir. Sorumluluklarına sıkı sıkıya bağlı olan oğlak kadınları zaman yönetimi konusunda çok başarılıdır. Boşa geçirecek bir dakikası bile yoktur. Özel yaşamında bile planlı programlı hareket eder. Randevularına geç kalmaz. Gideceği yere zamanında gider. Flört ilişkilerinde patronun aynı alışkanlığı edilmesini ister bekler. Onu bu, onu bir kafede saatlerce bekletirseniz öfkesinden payınızı alırsınız. Özel günler için bir program yaptıysanız belirlenen tarihlere uymalısınız. Diğer türlü sizin sorumsuz, tembel, düzensiz bir insan olduğunuzu düşünüp ilişkisini bitirmek isteyebilir. Sorumluluklarından kaçan bir erkekle uzun süre birlikte olmak istemez. Bu kişilerin ne kadar inatçı ve sabit fikirli olduklarını muhtemelen duymuşsunuzdur. Alışkanlıklarını kolay kolay terk etmeyen oğlak kadını geleneksel olarak nitelendirebiliriz. Onu değiştirmek için ısrarcı olmamalısınız. Aksi takdirde boşa kürek çekmiş olursunuz. Ayağını yaş tahtaya basmaya özen gösteren oğlaklar kararlarından kolay kolay vazgeçmezler. Şüpheci oldukları için yeni fikirlere sıcak bakmaz, zarara uğramaktan da kaçınırlar. Otoriter yapısından ötürü başkalarının değişim önerilerine de kulak asmazlar. Müşterek bir karar verecekseniz, burnundan solulmaması için onuna inatlaşmamalısınız. Oğlak burcu kadını ister evlilik gibi bir ciddi bir ilişki sürdürsün, isterse flört döneminin en ateşli zamanlarını yaşasın, her zaman birlikte olduğu erkeğin sorumluluk sahibi olmasını ister. Üzerine düşen görevleri dayıkıyla yerine getiren, yapacağı işleri ertelemeyen ve bir ilişkinin insana yüklediği tüm ciddiyeti yansıtan erkekleri sever. Çünkü oğlak burcu kadını birlikte olduğu erkeğe her şeyden önce büyük bir güven duymak ister. Oğlak burcu kadınları aslında konuşkan tipler değildir. Ancak oldukça sadık dinleyicidir. Ayrıca güzel konuşan insanlara hayran olurlar. Oğlak burcu kadını kendisine ilginç olayları anlatan, konuşmasını zeki esprilerle süsleyen ve sıkıcı olmadan konuşmasını vaktinde kesebilen insanlardan hoşlanır. Oğlak kadınlar için sohbet etmek bir duyguyu paylaşmalıdır. Erkek bu duygu paylaşımı ne kadar ustaca yaparsa, Oğlak burcu kadının gönlüne de o kadar geniş bir yer edinir. Oğlak kadını sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle yeni hobileri açıktır. Ancak günlük hayatta bir kişi kendisine arkadaşlık etmezse rutin hayatını değiştirmez ve bu etkinliklere gitmez. Bir erkek oğlak burcu kadınının rutin yaşamını değiştirip onu güzel etkinliklerle buluşturursa oğlak kadınının takdirini kazanır ve onun gönlünü çelme konusunda avantajlı hale gelir. Oğlak burcu kadınları için birlikte oldukları erkekler birer sosyal göstergedir. Yani kendi aile bireylerine ve arkadaşlarına birlikte oldukları erkeğin ne kadar yakışıklı ve şık olduğunu göstermek isterler. Eğer bakımlı ve şık bir erkekle birlikte görünürlerse bundan gurur duyarlar. Olak burcu kadınları dış görünüşün yanı sıra tutum ve davranışlarına dikkat eden, nerede nasıl davranacağını bilen erkeklerden hoşlanır. Birlikte olduğu erkeğin olumlu özelliklerini sergileyerek çevresindekilere ne kadar isabetli bir tercih ve seçim yaptığını göstermek ister. Özgüven sahibi erkekler aslında tüm burçların kadınlarını kolayca etkiler. Çünkü kadınlar özgüven sahibi erkeklerin güçlü ve iradeli olduğuna inanır. Özgüven sahibi erkeklerden etkilenme hususu oğlak burcu kadınlarında çok daha özel bir anlam taşır. Diğer buçların kadınları için özgüven sahibi olmak erkeğin güçlü olduğunu gösterir ve onu diğer rakiplerinin arasından öne çıkarır. Oğlak burcu kadını içinse özgüven sahibi olmak sevgili olmanın en önemli koşuludur. Oğlak kadını özgüvenden yoksan bir erkeğe şartlar ne olursa olsun en ufak bir şans dahi vermez. Oğlak kadını övülmekten müthiş bir haz alır. Özellikle başkalarının yanındayken takdir edilmesi çok şuna gider. Oğlak kadını kısa sürede etkileyip kendinize bağlamak istiyorsanız, pek çok insanın bulunduğu kalabalık ortamlarda ona yüceltin. Tabi övgünüzü yaparken abartılı bir dürt kullanmamaya ve doğal görünmeye gayret edin. Başka insanların yanında oğlak kadını övdüğünüzde size büyük bir minnettarlık duyacak ve hakkınızda olumlu sisler beslemeye başlayacaktır. Dağılıp kirli ve sorumsuz erkekler oğlak burcu kadınlarını ürkütür. Bu erkeklerle yaşamanın zor olduğunu kısa sürede fark eden oğlak kadını bu karakterlerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışır. Eğer bir erkek düzenli ve tertipli ise oğlak kadını ile çok rahat anlaşır. Çünkü oğlak kadını bütün hayatını büyük bir düzen ve disiplin içinde sürdürür. Yaşamını belli kurallara göre devam ettiren oğlak kadını belirlediği standartları bozacak erkeklerle birlikte olmaz. Oğlak Burcu kadınları bir erkekle birlikte olduktan sonra onu aldatmayı da asla düşünmez. Eşlerine en sadık kadınlar Oğlak Burcu kadınlarından çıkar. Kendilerini son derece sadık olan Oğlak Burcu kadınınla birlikte olduğu erkeğin sadık olmasına özen gösterir. Erkeğin bütün hatalarını er ya da geç affetmeye hazır olan Oğlak Burcu kadını aldatma söz konusu olduğunda kesinlikle sert bir tepki ortaya koyar. Bu nedenle ona sadakat konusundaki hassasiyetine özen göstermek, Oğlak Kadın kendisini anlayan erkeklerden de hoşlanır. Bir erkek onun özelliklerini fark etmişse ve onun kişilik yapısına göre davranmaya başlamışsa bu durum oğlak burcu kadını çok fazla hoşuna gider. Erkeğin sevgilisini tanımak için çabalaması oğlak kadının kendisini özel hissetmesini sağlar. Ayrıca oğlak burcu kadınlarının kendilerini gerçekten anlayan samimi dostlardan mahrum olduğunu ve büyük bir yalnızlık çektiklerini bilmek gerekir. Eğer siz oğlak kadının bu yalnızlığına ortak olmak için adım atarsanız sizi gönül dünyasını koşulsuz şartsız kabul eder. Oğlak burcu kadınları aşk konusunda çabuk ikna edilemeyen insanlar olarak bilinir. Ancak gerçekte oğlak kadınları bir erkekle yaşamı paylaşmaya ihtiyacı şiddetle hisseder. Bu yüzden de oğlak kadının özelliklerini bilerek sabırlı davranan bir erkek aradığı aşkı bir süre sonra o fırsatı elde edecektir. Yaşamda bunu kazanacaktır. Terazi kadını karşısındaki insanlara hep çok güvenir ve çoğunlukla da ağır darbe yerler. Darbe yerler ama yine de güvenirler.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 Ve karşısındaki insandan da aynısını bekler. Kaba düşüncesiz insanlarla yapamaz arkadaşlar.